Merhabalar, ben psikolog Tuğba Kolda. Bugün değerli gençler, sizlerle gençlik dönemimde en çok zorlandığım dönem olan meslek seçiminden bahsedeceğim. Meslek seçimimizi ailemizle mi yapmamız gerekiyor? Ailemizin seçtiği bir meslek üzerinden ilerlememiz mi gerekiyor? Yoksa kendimiz meslek seçimimizde bu konuda kendi seçimlerimizi yapabilir miyiz? Bunlar üzerinden konuşacağız. Öncelikle lise dönemlerinde bazı, bazen bazı kişilerde birçok meslek eğilimi olabilmekte. Acaba şu mesleğimi olsam, acaba bu mesleğimi seçsem gibi birçok kafada soru işaretleri oluyor. Özellikle lise son zamanlarında sınav yaklaştıkça bu kaygı ve stres daha çok artıyor. Kendi lise 2, lise 2, 3, lise 4 dönemi düşündüğümde özellikle son senemde ne kadar çok yoğun bir kaygı ve stres yaşadığımı size rahatlıkla söyleyebilirim. Bu süreçte şöyle bir yol izledim. Normalde ben askeri bir meslek seçimi istiyordum. Askeri ve polis üniformalarına bir merakım olduğu için. Ama meslek seçimlerinde o mesleğin özelliklerini karakteristik olarak da taşımamız gerekiyor. Bir hocamla görüştüm bu durumu. Neden bu seçimi yapmak istediğimi, söyledi, istediğimi sordu. Ben de kendisine üniforma sevgisinden dolayı dedim. Ama karakteristik olarak bu meslekteki emir altında olma, emir verme bu tarz şeyleri bana sunduğunda söylediğinde ben birazcık mizaç olarak bunlara karakteristik olarak uzak olduğum için bana göre olmadığını sonuç olarak fark ettim. Çünkü ben daha çok güler yüzlü olduğum için, emir altında olacak karakteristik özelliklere sahip olmadığım için bu isteğimden vazgeçtim. Daha sonrasında ikinci bir seçenek olarak istediğim tek mesleği psikolog olmak psikolog olmak olduğunu fark ettim ve bu süreci de yine aynı şekilde hocamla konuştum, kendim e, içimde bunu düşündüm ve sonuç olarak doğru olanın ve bana göre olanın bu olduğunu düşündüm. Bu şekilde bir ilerleme gösterdi. E, sizlerin de bu konuda merak ettiğiniz bir şey varsa e, cevaplamak isterim. Evet gençler sorularınızı sorabilirsiniz. Duba Hocam. Öncelikle bana sos verdiğiniz için teşekkür ederim. ederim. Meslek seçiminde aklımda birkaç şey var ama bayağı Hı -hı. zorlanıyorum. Ailem de biraz baskı uyguluyor. Hı -hı. Meslek seçimden emin olamıyorum. Hı -hı. Kaçıncı sınıfa gidiyoruz? s Peki meslek olarak düşüncen ney şu anda? Hangi mesleği edinmek istiyorsun? Bilgisayar yazık imcadığı. Ailenin istediği meslek hangi bölüm? Babam gibi avukat olman. Evet. Ruh kokumamı istiyorlar. Hı hı. E, şimdi şöyle, e, aileler genellikle kendi meslekleri üzerinden çocuklarının da aynı mesleği yapmalarını istiyorlar. Ya da kendi olamadıkları meslekleri genelde çocuklarının üzerinde olmalarını istiyorlar. E, bu bir nevi hayalimi gerçekleştiremedim ama çocuğun üzerinden gerçekleştiremediğim hayalimi gerçekleştirebilirim gibi oluyor. Aslında burada önemli olan ailenin senin yanında olması. Senin istediğin alanda ilerlemene yardımcı olması. Evet, babanın, babanın ve annenin istediği meslek çok güzel bir meslek. Belki de yapabileceğin bir meslek. Ama bu nasıl yine son karar verecek olan son sınıfta sensin. Bunu mutlaka ailenle yüzle görüşmen gerekiyor. Ee, belki yapına tersdir, o yüzden istemiyorsundur, belki sana göre olmadığını düşünüyorsundur. Ee, her yönüyle olumsuz, olumlu yönlerini ailenle konuşup, bunu e, istediğin alanda neden istediğini konuşup, bunun sonucuna varmanız gerekiyor. Yine aynı şekilde lise sona kadar da e, bu düşüncelerini Biraz daha düşünüp, acaba bilgisayar yazılımı üzerine hala ben bunu düşünüyor muyum şeklinde de düşüncelerin olabilmekte yine aynı şekilde. Evet, değerli seyirciler, TV Türkiye stüdyolarından tekrar sevgiler, selamlar, hocamıza da teşekkürler olsun. Bizimle kalın, ayakta ve hayatta kalın, meslek seçimi ve diğer seçimleriniz bizimle hem profesyonel hem çok kolay olacaktır. Sevgiler, selamlar olsun, hoşça ve dostça kalın.